Mide gribi halk arasında çok kullanılan bir terimdir. Mide gribinin özelliği şudur. Viral bir enfeksiyondur. Yani bunu virüsler yapar. Aslında bunu yapan virüs 1982 yılında bulunmuştur. Ama mide gribi terimi 2008 yılında ortaya çıkmıştır. Ve halk tarafından çok tutulmuştur. <gülüyor> gripinin bulgularına gelince. Bir bulantı yapar. Uzun süreli bir bulantı vardır. Karında ağrı vardır ve sonrasında ishal olur. Bunu virüs yapar ama ergenlerde, erişkinlerde bunu norovirüs yapar. Çocuklarda rota virüs yapar. Ama rota virüsün aşısı bulunmuştur. Aşı bulunduğu için rota virüs enfeksiyonlarını daha az görüyoruz. Ama erişkinlerde norovirüs oldukça yaygındır. Şimdi bu virüs alındığı zaman ağızdan girer, mideye ilerler, midenin iç zarını tutar. Midenin iç zarını tuttuğu zaman bulantı yapar ve karında ağrı yapar. Yani tipik gastrit bulgularını yapar. Ama daha sonra bu virüs aşağıya ilerledikçe bağırsakları tutar. Bağırsakları tutunca da tipik olarak bağırsak iltihabı olur ve ishal olur. Şimdi mide gribi denmesinin sebebine gelince bir kış aylarında grip görülür, mide gribi de kış aylarında görülür. İkincisi virüs yapar, e, gribal enfeksiyonu, mide gribini de virüs yapar. Üçüncüsü, gribi tedavi etmeden bir hafta içinde geçer. Bu mide gribi dediğimiz norovirüsüne bağlı ishalleri yine tedavi etmeseniz de siz yaklaşık 5-7 gün içinde kendiliğinden iyileşir, kaybolur. Fakat şu var. Eğer ki böbrek transplantasyonu olan kanser tedavisi görenler var ise işte o zaman bu mide gribi çok büyük hasarlar yapar Örneğin bazı hastalarda immin sipressif dediğimiz ilaç grubu kullananlarda ki genelde kanser hastaları kullanır böbrek transplantasyonu yapanlar kullanır karaciğer transplantasyonu yapılanlar kullanır bu ilaçları işte onlarda çok etkili, kişiyi çok yıkan enfeksiyonlar oluşturur ve bazen bir yıla kadar problem yaratır bu enfeksiyonlar. Tabii bunu yapan asıl norovirüstür diyoruz. Rotavirüs artık geride kaldı ama son zamanlarda korona da aynı şekilde %26 hastada karında ağrı yapar, bulantı yapar ve sonunda da ishal yapar ve mide gribiyle karışır. Biz bize başvuran yakın zamanda 5 hastada Koronavirüs tespit ettik ama şikayetleri mide gırabi tamamıyla aynıydı. Karında ağrı vardı, bulantı vardı ve ishal vardı. Sonuçta eğer ki bu bulgularınız varsa dikkatli olmalısınız. Bulantı, karında ağrı ve ishal. Hatta koronavirüs %2 oranında sadece ishal yapar. 2 hastamızda da yakın zamanda sadece ishal ile başvurdu ama sonrasında koronavirüs olduğunu gördük.